Ee, bu Nas Enerji'nin Sirt Şirvan'da yaptığı e, barajda e, bütün belgelerle 1972 yılında alınan mahkeme kararı, bizim arazilerin mahkeme kararı, ondan sonra 1982'de tapular, Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği tapu senedi elimizde. Buna rağmen buranın orman olduğunu söylüyorlar ve 15 gün sonra suyun önünü keseceklerini 15 gün sonra ev, bütün evleri köyü boşaltmamızı söylüyorlar ama hala ne yerleşim yeri ne elektriğimiz, ne suyumuz, Bilal. ne yolumuz. Bilal. Hiçbir şey yapılmamış. Bilal. Beş gün içinde evi boşaltın diyorsunuz. Köyü boşaltın diyorsunuz. Ama hala. Ben bizim... dememişim abi. Ben nereden kesmişim ya? Ben demem. Ben o zaman ki... kimse o gelsin evet. buraya. Ha, o gelsin o buraya. Yani, adamlar gelsin. <gülüyor> buraya. Ben, ha, adamlar... Böyle bir yetkim de yok. Ama şu an, sana bunu yok yani. şu an hatabım sensin. Şu an hatabım sen. Şu an benim köyümün önünü, evet. suyun önünü kesen sensin şu ben an. Ben suyun önünü kesmiyorum abi. Evet. Ben nerede kesmişim? bu çatışma nedir abi? Ya ben burayı daraltıyorum. Ben suyunu kesmiştim. Ne demek? Suyu göle yapmışız. Sonra, 15 sonra Siz bizi Zaten geldiğinde diyor ki bu arazilerin hepsi ormandır. Tutturmuş bir kelime orman orman orman. Orada adamlar ev yapacak orman. Ev yapacak, orman. Buranın arazinin parasını istiyoruz diyor ki ama bir şey söyleyeceğim bu ülke Eee Muzaffer abi. Böyle bu de ülke de, hukuk de, ülkesi de, değil, de, mi? De. değil mi? Hukuk ülkesi değil, değil mi? Mahkemeden daha etkili kimse var mı? Yok. Abi bu benim elimdeki mahkeme kararı. Bu benim elimdeki mahkeme kararı. Şu. Mahkeme kararı. Mahkeme kararıyla şu an oturduğumuz yer tapuları bize tescil edilmiş. Bu birincisi. Hadi bunu geçelim. Müdesatın ait tespit davası diye bir dava var. Orman arazisi dahi olsa üstündeki evler, yapılan bahçeler, evet, orman evet, yani onların hepsinin şey. parasını vatandaşa ödülmesi gerekiyor. Bu da 2016 yılında anayasa mahkemesinin verdiği karar. E daha ne istiyorlar? Ondan sonra EPDK'nın yazısı. EPDK'ya yazdığım yazı adamlar diyor ki gidin köyün mağduriyetini giderim. Babamdan beri bu köyde ikamet ediyoruz. Maalesef yaklaşık 2 sene 3 seneden önce Fernas tarafından bu köye işgal edilmektedir. İşgalin sebebi zulümdür. Yani bunun adı zulüm diye koyabilirsin. Ne bir köyünün haklarını vermiş, ne köyün yollarını yapılmış, ne kimseye bir hak tanamış. Biz baraja karşı değiliz ama biz zulme karşıyız. Bu zulüm oldukça bu memlekete huzur gelmeyeceğini eminim. Bizim bu şirketten istediğimiz talebimiz bir yoldur, bir ulaşımdır, bir suyumuzdur bu, bir hakkımızdır. Başka bu adamdan bir şey istemiyoruz. Zaten barajını yapılıyor. Daha hiçbir şey yapmadan adam gelip bu suyu kapatacak ve ne yapacak? Bu insanlar göç olacak. Nereye göç olma gönderiyorlar acaba? Peki bunu kime, Sayın Cumhurbaşkanı'na mı sesleneyim? Kime mi sesleneyim? Vali Bey'e gittim, Kaymakam Bey'e gittim, Parti Başkanı'na gittim. Defalarca meş yazı yazdık, direktçe yazdık. Maalesef hala bir üç kilometre yol yapılmadı bu köye. Beş, altı tane köyümüz şu an bu yol, baraj kapanırsa maalesef herkes eli kolu bağlı kalacak. Hiçbir yere bir ulaşım yapılmadı, yapılmıyor. Sirt, Şirvan'ın Kasımlı köyünde kalıyorum. Şimdi burada Kasımlı köyünde daha doğrusu Şirvan'ın bölgesinde Nas Enerji bir baraj yapıyor. Ve bu baraj ciddi anlamda insanları mağdur etmektedir. Şimdi bizim yaklaşık olarak 35-40 yıldır oturduğumuz bu köyde dedelerimizden kalan araziler 1971 yılında mahkeme kararı olmasına rağmen bakın mahkeme kararını da göstereyim ben size. Şu 1971 yılında mahkemenin verdiği karar. Buraların tapularını bize tezcil ettiğine dair. Ondan sonra 82 yılına ait devletin verdiği devletin verdiği tapu var, tapu senedi. Ondan sonra 2001 yılında valilik tarafından bu arazilerin tamamı fıstık projesi olarak geçiyor. Ancak 2011 yılında barajın burada çalışmalar yapmasından sonra buraların tamamı orman diye geçtiler. Şimdi e, buraların parasını vermeden, buraların kamulaştırılmadan e, tam, bize 15 gün içinde köyü boşaltmamız söyleniyor. Ancak bu vatandaşların ne gidecek bir yeri var. Şu gördüğünüz tepede bilmiyorum gözüküyor mu gözükmüyor. Şu tepede köylüler burada bir yerleşim yeri yapalım dediler. Oranın ne yolu yapıldı, ne elektriği var, ne suyu var. Orman orada yerleşim yeri yapılmasına müsaade etmiyor. Şu anda... Amcam e, evin temelini atmış ama e, temelde yarıda kalmış. Bir dakika e, bir de orası zaten sizin tapulu arasında. Evet oranın da yaklaşık hatta, olarak 60 dönüm hatta, hatta, hatta. arazisinin tapusu var ha, onu da göstereyim. Işte. Bu da bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedi. Yani bu herhangi bir ülkenin veya farklı bir devlete ait tapu senedi değil. Türkiye Cumhuriyeti tapu senedi. Ya bir an evvel bu mağduriyetin giderilmesini büyüklerimizden rica ediyoruz. Az Xalqi Qasimli köyümü İş bir ay qara böşüm Ava 20 sar 20 salat fıstıqma gündema proja mektap yə 82 tapı destemə daha ya Meab diye müparevidal servet tapı ha ne mi gündə kiriyə İro gündemən tapı yamen tap hatıya kadastro iptal Fistekimim, xaniyemim, tapuyu ne dem, tapiyayı iptal kirdiğim ne adamım, mişk temel dibejit derkeve, pazda rujadas gün derkewe, mişk vara temel havtaya tebliğ mişi, tapulya araziye aujid be iptala tapiyayı iptal kırne, o dibejit derkeve, ez ne ediyorum ne ardem ne ya, ava tapiyam, tapiyanish, 6 dönüm tapiyam ne, 6 dönülük tapiyam ne ya. O tüberjimler derk ede, azı kıyvahırım. Ne cimeni, ne kaniyemini, ne erdekmeni, erdemini tapildi, yardım kana hiç olmazsa, yardım ama biki, he avna girdin, abe peşe avı diker, ki peşe abama dikerim. Ez yardım ki jetkiliye devlet Ece milleti ve devleti mi? Ece vatandaşı ve orman, orman, bir ormana devleti, Ece vatandaşı devleti mi? Az e destek olsun. De Ece ardı yazarım tünneye. Ne inkaneci yazarım. Tünne, tünne, ardı mı tünne. Ece orman, orman hatta, temelimin yarida muayen, naheli ez çebekim de bir ormana tüçenaki. Abacı Tapiyavi. Tapiyavi, arası şes tonum Tapiyavi. Şes tonum Tapiyavi, naheli ez çebekim. Az yardım gitmiyorum hiç olmasa 5 beş ya beraber gittim bile yardım girdim veşkarış çare gibi. Günde kadar kevim. Ab <gülüyor> Erdahan, Ab şey 2002'da, 2002 açın saldı şeydi be. Ab Emre Kaymakam, Vali sert Yaman, proje dayımın, proje dayımın Sert Yaman proje daya, 22 dönüm Sertap Yaman'ın, proje dayımın, Emre Kaymakamı Vali. Destek dayamın, teraktor sürmüş biiye, fidan dayamın, tel dayamın, kazık dayamın. A, vakte emre bırakı derket, kazıstırı derket, katrıyor rabia tapiyamı e ital kiriye. Az <gülüyor> durum ti inkarnameyi tuğderijetine. Ama kâmet dayi i yıl, 20 yıl, ama emek day, ama kâmi Yol, su ve bahsede bunlar bizim için önemli ve ölüm kalım savaşıdır yani. Bütün vatandaşlar mağdurdur. Gelsinler baksınlar. Eğer biz zengin kazanıyorsa, binlerce fakir kaybediyorsa, eğer o bir oy sahibiyse bizler de binlerce oy sahibiyiz. Bunu bilsinler ki biz mağduruz mağduriyetimizi gidermek için sessizmizi duysular. Eğer ha ormandır diye orman, orman kimin malıdır? Ben olmasam devlet olmaz, devlet de olmasa ben olmam yani. Tapular, taki 1950'lerde 46'larda eskiden tapu vermiş 1972'lerde neymiş? Bir uçak gelmiş hava raporunda Mayıs'in 22'sinde tabii ki her yer gülü gülü yem neymiş? Yeşil alandır diye orman yapılmış. Sekiz yıl önce Kadosro geldi, buralara girdi. Tabii ki o zaman da proje atılmıştı, bu barajın projesi atılmıştı.